Yedim kanım ağrıyor. Şeker yedim kan ağrıyor. Çıkortay yedim kanım ağrıyor. Selk yedim kanım ağrıyor. Koy kan yedim kanım ağrıyor. İsmail yedim kanım ağrıyor. Kraliçer kral yedim kanım ağrıyor. Anne! Efendim masal? Kanın ağrıyor? Kanın mı ağrıyor? <Gülüyor> Anneciğim ne yaptın sen? Bu kadar abur cubur yenir mi hiç? Bunların hepsini yediğin için karnın ağrıyor Masal. Bu kadar abur cubur tüketmememiz gerekiyor. Günde bir tane demiştik. Anlaşmıştık ama seninle. Ama ben şimdi bunu Bekle, giriyorum. Noni, noni, noni, noni, noni, noni, noni, noni, noni, noni, hasta nerede? Hasta burada. Hastayı alalım. Hastayı alalım böyle. Gel bakalım, gel bakalım. Evet, hastayı sevdiğimize aldık. Yat arkana, hasta, yat arkana. yat arkana. hasta. Noni, noni, noni. <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye bye.